Thank you. sınır bölgesinde sel olmuş bu mazgalılar e, e, yarmış sel tomrukların hepsi gitmiş tabi bunlar e, sonuçta e, envantere giren e, sayısı hesap verili. onun işletme müdürüne bildirecek tabi tesis tam çalışmıyor zar zor anlaşıyorlar e, kısaca özetlemiş nere? taştı mazgal ağzını açtı, tomruklar denize kaçtı. Müdüre not gönderiyor. O zaman yol yok, yol yok. Zaten orman teşlatının işletme şefliklerinin, işletme müdürlüklerinin, hatta bölge müdürlüklerinin sınırları bizim il, il ilçe, mülki hutü sınırına uymaz. Sebebi şudur, hangi su, tepeye düşen bir damla su, yağmur suyu, Hangi, hangi tarafa akıyorsa orası o bölgenin sınırları içerisindedir. Evet. Tabii. Mesela çakrak, tohumluk Alucan'ın toprağıdır ama yağlı dere işletmesine bağlıdır. Sebep şu, oradan deri attığın tomruk yağlı dereden gelir. Dolayısıyla mesela ekindire dereli toprağıdır ama yağlı dere esvi işletme sınırları içerisindedir. Akar bakar hem bizim havza sistemimiz hem de bunun çıkış noktası Dere nakliyatında tomruklar karışmaması için Orma envalleri karışmaması için Bu tür bir teşkilat yapısına Sahip olmuşuz sonra da onu bozmamışız Dolayısıyla Dere yüksek değilken Son barda kesim yapılır Tomruklanır deriye atılır Ama Binlerce tomruk düşünelim Baharda su yükseldiğinde bu dereden akıtılır. Dere çoğunu kendisi getirir. Bazı yerlerde kilitlenir. Bu tomrukların akmasını destekleyecek özel timler vardır. Bunlar yüksek köylerden dereye girerler. Derizaklar yanındadır bir daha dönmezler çünkü. Dere boyunca inerler aşağı. Tıkanan takılan tomruk varsa onun manila sistemiyle çıkarmaya çalışırlar. Eğer çok kilitlenme çoksa dinamitle bile açtıkları oluyor bu kilitlenen noktalara. Çünkü o kilitleme devam ederse arkasını baraj yapıyor ve sellere sebep olmuştur. Sonra bu tomrukla böyle gene akıyor. Bizim gidin bulanacak suyu deposu hemen suyu deresinin denize döküldüğü yerde depomuz vardır. Giresun'da şu an Asu Şenlikler'in yapıldığı yer şu an o 7 Mayıs yani 20 Mayıs denk yani eski tarihle 7 Mayıs şenliklerinin yapıldığı yer bizim depomuzdu. Aksu Deresinin e, karadenize döküldüğü yer. E, de yine Yağlı Derenin e, denize döküldüğü noktada depomuz var. E, şeyde de Gelivara'nın e, ya öbür deresi e, Gelivara'nın döküldüğü yerde depomuz var. Burada depoda da işçiler var. Yani ormanda kesim işçilerimiz var bu nakliyeti sağlayan e, işçilerimiz var. Ve e, derenin denize döküldüğü de biliyorsunuz e, orada su da e, e, meyilden dolayı meyil düzleştiği için akış hızı azalır. Orada da tabi kuma e, demir kazıklar çalmıştır, mazgal yapılmıştır. tomurklar denize gitmesin diye. E, burada buradan tomurklar insan gücüyle karaya çekilir. Karada bu tomruklar e, taslim edilir. Tomruk, maden direğe, tel direğe olarak taslim edilir. Taslim edilen bu tomruklar e, bu derede taşlara vura vura taşları vura vura tomrukların e, başları şey olmuş e, e, nasıl söyle misvak gibi e, anladım e, liplenmiş, e, liplenmiş olur. Şey bu lifli haliyle satılmaz bu. Onun için depoda da bu el testereleriyle bir Başka. kesim ekibi var. Tomruk başı kesilir. Tomruk başından işte 20-30 cm kısmı tekrar kesilir. Tomruk biraz küçüldür ama onlar da ziyan olmaz. Ya işletme müdürlüğünün kaliflerinde yakılır veya sobasında yakılır ya da onlar ihaleyle odun olarak piyasaya satılır. Dolayısıyla Tomruğa bir işlem daha yapılır. Çünkü 60-80 km, km yukarıdan ormanlardan dere nakliyatı yoluna geldiği için vura vura o başlara pörsümüş oluyor Tomruk'un Dolayısıyla orada bir de kesim ekibi var aşağıda Ola ki o mazgalın kaçırması yani dere belki mazgal açacak şekilde çok yükseldiği zaman bahar aylarında karıların erilmesiyle Tomruklar denize kaçarsa da yine ee, o zamanı yaşayan meslektaş büyüklerimizin ifade ettiğine göre e, kayıkla o kaçan tomrukların da e, halat yar, e, yardımıyla toparlanıp Hı. yine depoya getirildiği böylece o, o zararının oluşmaması için böyle bir çalışma yapıldığı da söylenir. E, bizim Eski İşitmesi'nin Çaycı Süleyman abimiz vardır. İlk işi onun işe girerken tomruk başı kesmekle çift taraflı el testeresiyle testere, e, e, evet. hizmetçi eğitim evet. testere bileleme hizmetçi eğitimi sene 60'lı yıllar 62 da 1839 yılında başlıyor ormancılık teşkilatı diyelim daha eskisi de var ormancılık ile ilgili Fatih'in fermanları var hatta daha sonra mesela şöyle bir fermana ulaştım ben ee, tabi savaşlar oluyor muhacirler var muhacirler ordunu Akkuş ilçesine yerleştirmişiz gelen muhacirler gerek tarlaşmak için gerek ev falan yapmak için ee, Ormana zarar vermeye başlamışlar. O zaman İstanbul'dan Yine bir ferman yayınlanmış. Bu Akkuş'a yerleştirilen Göçmenlerin ormana çok zarar vermesi nedeniyle O bölgeden tahliyesini içeren bir ferman yayınlanmış. Yani ormana zarar verirse Ben seni buraya yerleştirmem diyor. Böyle bir şey var. ben. 1917 yılında ilk ormanın planlı ormancılığa geçiyoruz. 1917 yılı. 1917 yılı hepinizin malumu 1. Dünya Savaşı'nın son yılları. İşte 1918 bitiyor. 1917 yılında Sakarya'da ilk orman ammanajıma planını yapıyor meslektaşlarımız. Osmanlı dönemi askerin bulunmadığı İstanbul'da Tıbbiye'lilerin savaş meydanları sevk edildiği bir zaman. 1917 yılında İlk ammanajman planını yapıyoruz. Sonra 1962 yılında birinci ve ikinci 5 yıllık kalkınma planları yapılıyor. 1972'ye kadar olan bölgede. Her kurum kendi faaliyet alanına göre Türkiye'nin tamamını planlasın diyorlar. Bu görev Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin tamamının eksiksiz planlanan, planlayan ilk kurum Orman Genel Müdürlüğü oluyor. 1972 yılında planları bitiriyoruz. Ondan sonra da her 10 yılda bir orman planlarımız, ameliyajman planlarımız yeniliyoruz. Ee, yeni, işte yeni orman artışları orada belirleniyor. Genişleştirme sahaları, üretim sahaları, diğer fonksiyonlar, sosyal, hidrolojik fonksiyonlar orada belirleniyor. Şu an fonksiyonlara göre e, planlar yapıyoruz. E, oksijen üretimini karbon hesaplamalarını dikkat ederek bu planlar yapıyoruz ama o zamanlar biraz daha e, zor şartlarda kamp kuruluyor amaç mı heyeti kamp kuruyor ormana öyle çalışıyor işte atlarla e, dolaşıyor yol yok bu dere noktasında oradan çıktı sonra 1980 işte iki seçimde 83 seçimlerinde 80 darbısından sonra ilk e, genel seçimler değil de ondan sonraki mali seçimlerde ee, o zaman da hiç bilgisayar kullanılmamış. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu e, oyların e, tasnifinde e, ilk kez e, birleştirilmesinde e, bilgisayar kullanmayı düşünüyor. O zaman araştırıyorlar. E, demek ki en iyi bilgisayar e, Orman Genel Müdürlüğü'nün bilgisayarıydı. İlk mali seçimlerde e, o zaman tabi dev boyutlarda bir bilgisayar kartlıdır muhtemelen. Orman Genel Müdürlüğü bilgisayarına TRT veya Yüksek Seçim Kurulu birlikte kullanıyorlar. Bir haftada o zaman seçim sonuçları ortaya çıkarken o bilgisayarda yine 2-3 günde, bugün gibi 2-3 saatte değil ama 2-3 günde bilgisayar yardımıyla seçim sonuçlarını Orman Genel Müdürlüğü bilgisayarlarında cem ediyorlar. Onunla ilgili TRT'nin Orman Genel Müdürlüğü'ne o zamanki tarihi yazmış teşekkür belgesi var. Bilgisayarlarınızı kullandık. Bunu niye anlatıyorsunuz diyeceksiniz. O günden bugün e, orman yangınlarının önlenmesi ve e, yangın çıkış tespitlerini hızlı yapabilme adına insansız kuleler kullanırken şimdi İHA kullanıyoruz. Geçen sene ilk kez askeriye dışında Türkiye'de İHA kullanan e, Kuruluş Orman Genel Müdürlüğü. E, bu sene onu üçe çıkarıyoruz. E, yangın bölgesi olan Tekirdağ'dan Hatay'a kadar olan bütün e, Ege Marmara ve Akdeniz bölgelerinin tamamı anlık taranacak ve buradan elde edilen veriler anlık bizim yangın hareket merkezine iletiliyor. Sadece orman yangınları değil, orada kaçak kesim, ormanını açma yerleştirme suçlarının da tespiti imkanı var. Ayrıca kasıtlı orman yangını çıkaran kişilerin de tespit edilebilmesi noktasında Teknolojiyi kullanıyoruz. Ee, arkadaşlar, Bölge Müdürlüğü ve ekibi şimdi bu arşivleri çeşitli işitmelerde dağılmış durumda bu. Çoğu Giresun Bölge Müdürlüğü iş, işitmelerde arşivinde. Tabii bunlar toplayabilmek için tozun içine girmek gerekiyor. <gülüyor> Tozlu rafları karıştırmak gerekiyor. Ve şu albümü e, bulmuşlar. Çok güzel o zaman basılmış. Böyle iple ciltlenmiş. Ee, ve e, Windows 45 yılında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 bu da denize açılan kısmı. O şurası da herhalde gül burnudur. Şu, 1945 yılında derin nakleti şeklinde de olsa bu ormanlardan ülkenin ihtiyacı, toplumun ihtiyacı adına planlı orman işletmeciliği yapılmış. Ve o günden sonra da planlı orman işletmeciliği yapılmış. Üretim yapılmış. Ama ormanlarımız geri gitmemiş. Ormanlarını artıran bir ülkeyiz. Son 20 yılda %27'den %29'da orman varlığını çıkaran, burada dünyada e, en çok artıran dördüncü ülkeyiz. Dolayısıyla e, bu konuda ormanlarımız azalmıyor. Hem e, bozuk ormanlardan verimli ormanlara dönüş var. Burada da %58'lerdeyiz. Esen bu %50-50 bandındaydı. Verimli ormanımız artıyor. Hem de alan olarak ormanlarımız artıyor artıyor. Burada önemli olan orman teşkilatı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü eski ismi, Orman Genel Müdürlüğü. Zamanda teşkilatlar da işte Devlet Orman işitmesi olarak. Şimdi Orman işitme Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü olmuş. Eski Orman Bölge Müdürlükleri baş müdürlükte. Eskiden daha zor şartlarda çalışmış. Biz şimdiki imkanları, araç gereç, teknoloji imkanlarını kullandıkça onların ne kadar sıkıntılı bir süreçte bu hizmetleri yaptıklarını görüyoruz. Ama hep ormanları korumuşuz. Bu teşhis ormanları korumuş. Ve bundan sonraki nesillerde bu ormanları yok etmeden, tahrip etmeden işgal edilmesine fırsat vermeden bu ormanları gelecek nesillere aktaracağız. Bu emaneti korunlarımıza aktaracağız. Belki şu an 70 yıl olmuş yaklaşık 75, 75 yıl, 76 yıl. yıl. 76 yıl. 76 yıl sonra bizim bugün İHA kullanıyoruz. Bugünkü teknolojilerimizi 76 yıl sonra diyecekler ki ya bu 2021 yılında ya nostaljik bir şey olarak anlayacaklar bizi. Ya. Ne kadar geri teknolojiler varmış falan diyecekler ama bizim... yani O çağda iyile düşmüşler de diyebilirler Tabii, belki. Genelde. Bugünün en iyi teknolojisini kullanan bir teşkilatız. Bizden sonra da bu teknoloji ve bilimi ben kullanan bir teşkilat olarak devam edeceğiz. FAO bizi tescil ediyor. Ee, Fransa'ya gitti. Fransa Kalkınma Ajansı biz size bu konuda söyleyeceğimiz bir şey yok. Ee, siz bizde çok iyisiniz diyor. Orman yangınlarında çok başarılı bir teşkilatımız var. İklim değişikliğine, küresi ısınmaya rağmen çok başarılı bir teşkilatımız var. Ee, teknik bilgi birikimi var. Ee, hala o bir futbol takımı gibi, bir kolej takımı gibi çalışıyoruz. Herkes birbirini sever, bir aile bütünlüğü vardır. Yoksa bu işler başka türlü başarılamaz. Ee, dolayısıyla ben mesela şimdi izinli olarak memlekete geldim ama Giresun Orman Bölge Müdür sabahı 7.30'da beni evden aldı. Bu çalışma işi buraya getirdi. İzinde de olsanız, e, düğününüz, bayramınız da olsa, teşkilatın ihtiyacı varsa, bu e, ihtiyaç için o e, özel hayatınızı bir kenara bırakıp e, gelebiliyorsunuz bunu başka teçhizatlarda görmek çok e, kolay değil ama orman teçhizatında böyle bir yapı var. Ayrıca bizim e, eskiden e, telefon hatlarımız var. O eski teknolojiyle, o pete, işte veya Türk Telekom'un e, Türkiye'nin tamamının bir iletişim e, sistemi kurmadan önce orman genel müdürlüğünün kendi telefon hatları var. S sistemden ayrı kendi santrallarımız var, ee, Karadoğu ile, Ekimdere ile, Tohumlukla, Yalderi ile, oradaki depolarımızda sınır deposuyla, e, bu e, telefon hatlarımızla iletişim kuruyoruz. Hat tamamen e, bizim santrallar bizim çevirmeli tabii manya türlü sistem. E, bizim hat bakım işçilerimiz vardı. Ben SBY'de e, 1990 6 yılında başladığımda hali o hat bakım işçilerinden bir grup vardı. Karadoğa şefliğinin hattı duruyordu. Ee, o telleri, kışın kopan telleri e, o hat boyunca yürürlerdi. Sadece derin akletçiler yürüyemiyordu bu hattı. Onlar da yürürlerdi. Karadova'ya kadar hat boyunca kışın rüzgardan veya kardan fırtınadan kopmuş olan e, hatları e, onarırlardı. Telefon iletişimi sağlanırdı. E, ayrıca bizim e, Ekindere e, Çakrak'taki e, Akpınar'daki e, Akpınar köyündeki ve Karadoğu'daki e, Yazlık bölge dediğimiz Ama elektrinin olmadığı buralarda e, Teşlat o zaman oradaki elektrik ihtiyacını e, Sağlama için Oradaki derelere e, e, Dinamolar kurmak e, Mini HES'ler kurmak şekliyle oradaki bizim şevlik binamızın elektriğini kendileri sağlamışlardı. Ee, ben e, tabii şevliğe başladığımda ekimlerdeki çalışmıyordu ama vardı. Ee, ama Karadova'daki çalışıyordu. Tabii bir şeyden travodan geçmediği için böyle zaman, zaman elektrik gelip gidiyordu. Siyah beyaz televizyondan bizim teşlat e, Dünya Kupası maçlarını bu dereden sağladığımız elektrikle çalışan televizyonlardan siyah beyaz olarak izlemişlerdir. O zaman en önemli e, sosyal etkinliklerden birisi. E, hatta bizim e, şu an bir meslektaş büyüğümüz var. Ekinler'in iş yerlerinden. E, o bildiğimiz çatal antenler vardı. O zaman çanak anteni yok. Gençler bilmezler. E, alüminyum çatal antenler vardı. O antenden TRT çok iyi çekmediği için Ekinler'e de 150 metre yukarıda bir tepeye e, hat döşeyerek, anten hattı döşeyerek 150 metre yukarıya anteni koyup oradan çevirerek Çektim, mi çekmedi mi çalışır çalışmıyor mu diye ayarlayıp Tabi bir rüzgar çıkınca 150 metre yukarıya e, anteni düzeltmeye de e, elemanlar gelip geliyor tabii e, bu tür imkanlar sağlanmış.